Dokuz suikast girişi evet. var zaten hocam size yani. Allah koruyor sizi maşallah. maşallah. Yedi ne? kurşun sıktılar. E, yeni gelmiştim akademiye. evet e, Otaköy'deki evin önünde Maravuna orada, orada 7 yedi kurşun sıktılar. Evet. Hiçbiri gelmedi. İnşallah. Elhamdülillah. Bir de bu şey var hocam, evinizin önünde e, köpekler olduğu dolayısıyla girmiyorsunuz. E. Ya ona kadar acayiptir Ebru hocam. E, bir gün gece sohbete gidiyorum. Yani akşamları evlerde gidiyorum. Bir gün birinin evine gidiyorum. Bir gün evine gidiyorum. Evleri geziyordum. Yani sohbet ediyordum mesela. On kişi, beş kişi. Sabaha kadar ders devam ediyordu. Yani Maşallah. sabah namazında bitiriyordum dersi. Maşallah. Çünkü çok gideceğim yer oluyordu. Onlar da Allah razı olsun bekliyorlardı. Gece ikide bir yere, iki buçukta bir yere, üçte evet. bir yere, üç buçukta bir yere her Maşallah. yere gidiyordum. Allah kısa kısa rahatsız. sohbetler yapıyordum. Ama her gün istisnarsız. Allah sabah rahatsız. bitiyordu benim dersim sohbetin. Yine öyle sohbet bitişinde sabah ezanına doğru eve geldik Orta Köy'e. Evin önünde köpekler do dolmuş ya köpekler hayvanlar ben hiç görmedim. Daire çiziyorlar etrafda. Yani bunu bizim kardeşlerden 6-7 kişi gördü. Evet hocam. Nuri. Yani tabii çok kalabalık evet. çünkü iki araba gitmiştik. Evet. Hepsi gördüler. Böyle dönüyor hayvanlar sürekli. O yani normal bir şey mi? Hiç gördünüz mü siz böyle bir şey? Hayır. Daire şeklinde köpek nasıl döner ya? Dönmedi. Ve kapının önünü tutmuşlar. Ana cümle kapısını girmek mümkün değil. Bir sürü köpek. Sürekli dönüyor. Bir şey var dedim. İnşallah. Girmeyelim dedim. Yani bu tevkifat var burada dedim. Arabayla çocuklar bastı ilerlediler. Ta ileriden bir tur attık. Yeniden geldik. Ve baktım bir polis eskortu. Şu küçük polis arabalar var ya. Yani. Evet. O geçiyor dedim ya öyle bir şey olsa bile zaten polis geçiyor. Şimdi onlar korkar dedim. Bir şey yapamazlar yani. Tedirgin olurlar. Ben hemen indim eskort hazır geçerken, hemen atladım eve girdim. Eve girdikten sonra hemen telefon çaldı. Bu sefer dediler kurtardın dediler. Evet. O nasıl oldu dedim biz dediler aşağıda çalıkta e, siper almıştık. Ama dediler yani sen punduna getirdin uygun bir şekilde. Bu sefer kurtardın dediler. Dedik Allah kurtardı dedi. Dediler efendim düşmeyin. Allah dinemezse hiçbir şey olmaz dedim. Şahsılar da kendini biliyor yaşıyorlar şu an. Evet Bak bu tehdidi yapanlar yaşıyor. Evet. Şikayetçi olmadım. Bak silahla bekliyor evin aşağısında evet adamlar. E seni öldürecektik diyorlar aşağıda evin evet. Şikayetçi olmadım. Defalarca bir kere daha gene yakalattım polise. Evet. Arabayla gene öyle pusuya düşürmüşlerdi. E, ama o seferne polise yakalattırdım yukarıda. Polis arabalar yani yaklaşık 10 ayrı polis arabası bütün yolları kesti. Polisin refleksini tebrik ediyorum maşallah. Maşallah. Bunları derdest yakaladılar. Hepsi bir gördüm. Eller hepsi ensesinde. Ondan sonra kasılmış kalmışlar böyle. ıstakoz gibi başlarsın. Hepsini arabaya bindirdiler. Hocam diye şikayetçi misin dediler. Değilim dedim. Bırakın dedim. İnşallah. Yine bir suikast girişiminde daha bulundular. Ortaköy karakoluna çektirdik bunlar hepsinin. Şimdi polis dedi ki bu nedir bu olay dedi. Anlatın dedi. Efendim dedi biz hiçbir şey yapmıyorduk dedi. Hiçbir şey yapmıyordu dedi komiser. Hiçbir şey yapmıyorduk dedi. <gülüyor> polis defa üç kez ulan dedi, sen ne kadar geriz <gülüyor> Bari dedi buradan geçiyorduk dedi dedi. Yani bir geziyorduk zaman hiçbir şey yapmam. O zaman dedim ben sokaktan komiserin polis içeri dedi çağır sokaktan birisini dedi herhangi birini al getirir. buna hiçbir şey yapmamış dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani boş yere gelmiş bunlar buraya dedi. İnşallah. Çünkü polisin gözü önünde arabayla peşimizden takip eder yani son sürat arabayla gittiğimiz halde peşine akılsız da polisin polis merkezinin önüne kadar bizi kovaladılar. Evet hocam. Peşimizden geldiler yani. <gülüyor> Bir kısmı kaçtı diğer araba öbür arabayı yakalayabildiler. Evet. Polis yakaladı öbür araba kaçtı. Evet hocam. Değil mi? Evet. Polis kıstırdı. Evet. Hiçbir şey yapmıyormuş bunlar dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ulan sen tam gerizek <gülüyor> Polis biraz tuttu. Dedim şimdi bundan uğraşmayalım dedim ben, bunları bırakalım, ben de şikayetçi olmayayım dedim, yine bıraktık Yine Orta Köy'de evde baskına geldi, bir tanesi yine şey, yani sonra, polise bildirdim. Ee, polis kapı gitmiyor, kapıyı kırmaya çalışıyor yani sürekli vuruyor kapıya. Polis geldi, oradan bir e, polis böyle yüksek sesle e, teslim ol dedi ya, böyle birden bire, e, kaldır ellerini yukarıya falan dedi. böyle Büyük bir gürültü koptu yani polis, ya polis. E, polislerin hepsinin de silah vardı ondan sonra. Bu böyle kasıldı kaldı o da öyle eli ensesinde. Sonra polis mermi silahın ağzına vermişti. E, e, tehlikeli olmasını çık, mermiyi çıkarttı. E, evet. Silahın o mekanizmasını çalıştırdı. Mermi dışarıya attı. Aldı yeniden şarjöle mermiyi koydu ondan sonra bunu aldılar arabaya koydular. Ortaköy'e götürdüler. Ortaköy karakoluna. <gülüyor> ondan sonra ya dedim şimdi bu ya, Yine şikayetçi olmadım. İnşallah hocam. Evet. Polisleri ben dedi konuştum zeta şey Yani zannetmiyorum bir daha şey yapmaz falan dedi yani. Böyle bir olay olmaz dedi. İnşallah yine hocam. bıraktık. İnşallah canım. Yani bunlar bir kısmını anlatacaktım. Evet. hesabı. Evet hocam. Yani silahlı evin önüne bir esnafki yaş adam gelmiş getirmişler. Esrar için geçmiş. Silahlı. Biz şüphelendik. Polise haber verdik. Polis geldi. Ee, ben pencereden seyrediyorum. Bir süre sonra birkaç polis arabası daha geldi. Kalabalıklaştı olay. Adamı alıp götürdüler. Yani arabayı da götürdüler. Mesela o adamı da yakaladılar. Onu da dört yıl sonra öğrendik. Adamlar kendiler söyledi, Babası adam kiralık katil tutmuş adamı. Adam da günlerden beri bekliyormuş hem esrar içiyor silahla, arabayla bekliyormuş benim çıkışım bekliyormuş Tevafuken yakalandı evet. adam hapis falan da yatmış hem silahtan hem uyuşturucudan haberim yok yani çok son öğrendim evet. yani bu, bunun için çok fazla vakı var ama Allah hepsini de korudu maşallah elam diye bir yok elim kolum geziyorum hiç evet. benim silahım iman evet maşallah diye diyorum bak ben Vazifemi yapmadan kimse beni öldüren. Evet İnşallah, Maşallah hocam. Şehit, şehit edemez diyeyim. Öldüremez diyeyim. Şehit İnşallah. Ben vazifemi yapacağım. Bitecek. Ondan sonra onlar ne yapıyorsa e, yapar. Yani Allah diler, emreder. İnşallah Ondan sonra Allah canımı alır. İnşallah hocam. İnsanı vesile eder o zaman. İnşallah Ya herhangi bir olayı vesile eder. Herhangi bir konuyu vesile edebilir. Ama bir insan vazifesini yapmadan Allah'ın takdiri olmadan can alınma yap. Tabi ki. Hocam uzun zamandır size düzenlenen o 8 suikastı ve su kas girişimlerini anlatmıyorsunuz. Anlatırsanız coştursunuz bize diyor. Ya hakikaten ben haret ediyorum. Allah Allah. Adam hançerle geldi ya. Şu kadar hançer elinde. Kapının üstünde benim abimin ismi yazıyor zaten. Evimize ait olduğu bir yazıyor. Açık belli. Adama tarif etmişler. Demişler ki sen Üçüncü kata çık. Orada yazıyor zaten adı demişler. Bas ile kapıyı açtığında elindeki o şeyle saldırmayla saldırırsın demişler. Ya cinayet işleyecek. Ben de o zamanlar acayip ferahtım. Ya. ölüme gelene kapıyı açıyoruz böyle bir <gülüyor> konu yoktu. Hatta Fıfır fıfır e, böyle hava essin e, efendim, serin olsun, <gülüyor> kapı açık yatıyordum ben. Evet. Sokak kapı açık, celyen yapıyordu, oh ne güzel oluyor ya diyor. Maşallah. Pencere kapısını açıyordum, öyle yatıyordum, ben, haberim yok, ne bileyim ben böyle bir tehlikelerden. <gülüyor> Semra hocam, muhteşem kadın. Maşallah, çok maşallah. Allah razı olsun, maşallah. Efendim, beyazlığı çok güzel, maşallah. Maşallah, Allah razı olsun, Allah hocam. olsun. hocam. Siz güzeller güzelsiniz, canımın içisiniz, bir tanemsiniz. Maşallah, Osmanlı maşallah. kadın. Maşallah. Maşallah. Maşallah. Efendim gitmiş komşuya, bitişi komşuya adam. Acayip bir gürültü koptu ya. Ama haykırmalar falan böyle yani eee ne bileyim böyle feryatlar. Ondan sonra ani bir arbede oldu. Bir adam gümbür gümbür merdivenlerden aşağı kaçtı. Bir adam daha kaçtı. Komşu geldi eee ''Ya dedi, niye böyle şeyler yapıyorsunuz?'' dedi. Ben, nedir ben anlamadım. adam heyecandan komşu karıştırmış artık. Biz diye komşuya gitmişler. Yani beni diye komşuya gitmişler. Bitişi komşuya. Adam e, normalde kapıyı açtığında direkt bana saldıracakmış. Bak Allah ayağına doladı. Deliler gibi kaçtı. Eğer komşuyu da Allah korudun yani. <gülüyor> Biri böyle. Bir tanesi yine evin önünde bir araba. Adama esrar vermişler, silah vermişler. Evin önünde bekliyor. Ya dedik, dedi ki, hocam dedi, şu araba sürekli bekliyor dediler. Neyin O zaman 155 haber verin dedik. Bir baksınlar neyin dedik. Biz seyrediyoruz. 155 polis geldi. Polis önce sakindi. Bir şey sordu. Bir konuşma oldu falan. Bir süre sonra Üç tane daha 2-3 tane daha polis arabası geldi böyle oraya yani oraya yoğunlaştılar. Sonra arabayı açıldı falan bir hareketler oldu. Adamı işte dayadılar. Fakat biz anlamadık ne olduğunu. Bir süre sonra bir telefon konuşmasına yani polisin yaptığı telefon konuşmasında olayı anladık. Adamlar beni öldürtmek için adamı tutmuşlar adamı. Esrar içmiş adam yani cesaret gelmesi için yani hap almış, esrar içmiş, kendini hazırlamış. Ruhsatsız silah var arabanın içerisinde. Beni bekliyormuş kapıda çıkmama. Bu suikastı hazırlatan da bilinen bir aile. Para vermişler adama. Çakal adam, işi gücü yok. Bir tanesi böyle Bir tanesi Ortaköy'de eve akşam Sohbetten döndüm ben. Gece geç vakittim yani. Herhalde üç falan olabilir evet. gece geç vakitte. Evin önünde, ana girişinde köpekler daire şeklinde dönüyorlar ya. Hiç gördünüz mü böyle Görüşüm. bir şey? Gördünüz mü hiç Yani bayağı koşarak dönüyor hayvanlar çok ya. Güzel. Köpek, tam daire şeklinde ama. Birçok köpek ama. Kapatmışlar önünü. Evin, aa acayip şaşırdım ben. Çünkü hayır köpek olur mesela dallaşır falan, evet, evet. oynarlar, koşarlar evet. falan değil mi? öyle bir şey olabilir. Evet, evet. Ama tam daire şeklinde düzgünce dönüyor köpekler, evet. belirli bir hızla. Ben bir fevkalet, bir şey var dedim, evet. arabaya sen devam et dedim çocuğa, durma dedim. O döndü pazar yerinin ta oradan, bir tane baktık orada bir polis eskort araba geçiyor. Var şu polis arabaları geçen. Evet, evet. Ha dedim eğer bir şey varsa bile dedim, yani, polisi görürseler dedim kaçarlar veya güvenli olur dedim. Ben tam polis arabasının geçtiği yer geçerken <gülüyor> arabadan hızla indim. Geçtim içeri yukarı çıktım. Bir süre sonra telefon çaldı. Evin telefonu açtım. Biz dedi aşağıda yatıyorduk dedi çalıların içinde dedi. Bu sefer kurtuldun dedi. İşte seni öldürecektik dedi. Açık açık söyledi. Munafıklardan bir ekip grup. Evet. Çal, evin önündeki çalıların içine yatmışlar. Orada beni vuracaklar içeri girerken. Bu sefer kurtuldun.'' dediler. Halbuki Allah koruyor. Allah koruyor evet. Şey Hakkeden tek başına iniyordum o zamanlar. Evet. Tek Maşallah. başına çıkıyordum. Evet. Ee, yine öyle bir kere eve baskına gelmiş bir tanesi. Gün gün gün gün gün kapıyı vuruyor. Gece vakti. E, ne istiyorsun dedim. İşte kapıyı açtı. Dedi. Ya dedim sen çok sinirlisin dedim. Yani kendi değilsin şimdi kapıyı aç. Belli ki dedim bir, bir şey. Mi? sürekli vuruyor kapıya. Tekmelemeye başladı. Ben de mecburen karakolu aradım. Polisler geldiler. Polis aşağıdan eee davranmadı. Çok gül bir sesle bağırdı böyle. <gülüyor> Ondan sonra sonra bunu aldı götürdüler aşağı başına bastırarak falan böyle. <gülüyor> çok böyle bakarlar da. <gülüyor> Muhterem İmparatorca. Canım <gülüyor> çok vardı ben işte bir örnek verim mesela yine bir tanesinde e, bize bana e, suikast yapmak için arabayla peşimize takılmışlar e, bir ekip araba dolusu böyle münafık e, arabayı durduracaklar arabanın önünü kesmeye çalışıyorlar. Arabayı durdurunca işte araba yaşayacaklar herhalde orada kendilerince ya öldürecekler da ona benzer bir şeyler yapacaklar kendi kafalarında. Ben de arabayı süratlendirdim karakola doğru götürtmeye başladım arabayı. Biz karakolun önüne arabayı çektik. O araba aşağıya doğru biz karakolun önüne çekince var gücüyle bastır gitmeye başladılar aşağı caddeye doğru. Biz dedik polise böyle bizi takip etti bu dedik yani niyetleri bozuk falan öldürmeye yönelik bir şey var dedik. O, polis hemen e, telsize e, gitti. Polis telsize haber vermek üzere. Bu salaklar giritsin geri geri döndüler bir sefer. <gülüyor> <gülüyor> yani normali gitmenin lazım. Herhalde evet. benim sadece geçici karakol önüne gittim ve oradan e, geri eve gideceğimi zannettiler. Eve doğru bir sefer gelmeye başladılar. Yani bizim ev istikametine doğru. E, bir sefer e, polisten kaçmaya başladılar. Polis onları e, şeyde kıstırdı o ama her yer polis arabasıydı biz onun yakalandıklarında. Yani bütün her yeri kesmişti polis. Evet. Hmm. Benzincinin i̇şte orada değil mi? İşte o nere o an simptin ismi? Orta. En, orta kere, yukarı çıktığını, en üstte yukarıya çıktığını. Ulus. Hı? Ulus'ta. Evet Balmumcu'nun Balmumcu orada evet. Yani. Balmumcu'nun Balmumcu orada. Evet evet, Yıldız'da. Balmumcu'nun orada e, polis e, önemli. Hepsi ayaktaydı böyle. <gülüyor> <gülüyor> Eller <öğrense de. gülüyor> Yani buna benzer olanlar oluyordu. <gülüyor> Ve bütün dünya İslam'ı hakim et. Türkistan Birliği olsun. Hayret ya Allah'ın hikmeti. Yani beni hatta yani çok rahat öldürebilirlerdi. Yani. Şehit edebilirlerdi değil mi ama? Hiçbiri nasıl olmadı ya. Allah'ın hikmeti hayret ya. Mesela o dedim ya köpekler kapının önünde böyle tur atıyor hayvanlar. Ama bak şimdi beş tane köpek, daire çiziyorlar ya. Hiç gördünüz mü siz köpeklerin daire çiziyorlar ya? Hayır Yok hocam. Görmedik yani. Ya çok acayip bir şey bu. Evet. Ana kapının girişinde, bizim evvel ana kapısının girişinde durduk köpekler. Beş tane köpek, daire çiziyor ya. O onun peşinden gidiyor, onun peşinden gidiyor, onun peşinden gidiyor. Sıkta olur böyle. Evet. Evet. evet. Olacak iş değil ya. Tabii. Çok acayip. Garip tabi. Arabanın içinde biz de beş kişiydik, çocuklar da gördüler. Dedim bir şey var dedim eve girmeyelim dedim. Maşallah. Dedi. Bastık böyle yere geçtik ta ilerden, e, ilerledik caddenin sonuna öyle. Sonra <gülüyor> geri döndük bir escort polis arabası geçiyordu. Tamam dedim şimdi ondan berada. O polis arabası geçerken ben hemen arabadan indim. O zaman da yanımda kimse bulmuyor. Hep tek geziyordum Allah'a emanet ya. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> yani hiç öyle tedbir falan bir şey yoktu yani. <gülüyor> i̇çeri girdim. Oturdum bir telefon çaldı. Ucu ucuna kurtardım bu sefer dedi. Niye falan dedim. O arada biz çalların içine yatmıştık dedi. Seni bekliyorduk dedi. Ama mutlaka dedi seni indireceğiz dedi. Yani bu sefer kurtardın dedi. Dedik ki Allah kaderine yazarsa Allah o olur. Dedi ki onu sen öyle konuşmana gerek yok falan dedim. Kapattım. Bir günde bizim Zeynep Sevimli Zeynep'lere giriyorduk, sohbet sohbetine. Ondan sonra sohbetine. Yolda Nuri bizim, Nuri arabayı kullanıyordu. Yine arabada beş kişiydik. Nuri düz yoldan gideceğine nişan taşına doğru saptı arabayla. Biz dedik, acaba kestirme bir yol falan mı biliyor? Ne yapıyorsun Nuri, nereye gidiyoruz biz? Araba beni götürüyor hocam dedi. Vallahi ben de anlamadım dedi ya. Böyle de bu çok acayip bir ifade. Evet. İlk evet. defa ben kardeşlerim duyduğum bir şey ya. Araba beni götürüyor. Evet. Yani bak Allah basiretinin evet. iradesini bağladı ya. Araba beni götürüyor evet. diyor. Tabii hocam. Evet. Hakikaten öyle oldu yani. Doğrusunu söylüyor. Araba onu götürdü. Orada bir arkadaşımızın evi vardı Nişan taşında Birinci katta. Oraya geldik. Aşağıya indim. Su, biraz sohbet edilirken falan telefon geldi hocam dedi evi dedi kar maskeli dedi 6-7 kişi bastılar dedi kar maskesi takmışlar ellerinde bıçak falan peş mekan. beni arıyorlarmış yani içeride zaten içeride. kapının kilidini şeyle bıçaktan böyle kanırtıp kapının kilidini açmışlar dış kapının kilidini bıçak sokup açmışlar kırmış yani kanırtıp kırmışlar içeri girmişler Para da almışlar çocuklardan. Hı. Çocukların parasını da almışlar. Bize borcunuz var ya. Borç borç yok da. Gaspın kibarcasın yani. <gülüyor> Ondan sonra. Ben ya dedim bu nasıl? Bekliyorlar hocam dedi. Halinde. Benim gelmemi bekliyorlarmış. Çok uzaktan arabayla geçtik. Baktım hakikaten kapının önünde kar maskerli tipler böyle. Sadece gözleri görünüyor böyle. Kapının bekliyorlar bekliyorlar. aptallar bak haber almışlar benim geleceğimi içeriden demek ki öyle bir bir münafık çıkmış haber vermiş. Biz de gittik karakola haber verdik dedik. Arkadaşımın parasını da aldılar dedik. Konserdeki hocam dedi bu çok büyük olay dedi bunu dedi. Ya, en az 25 yıl yer bunlar şimdi dedi, hepsi. Dedi. Gençler bunlar dedi acı bunlar dedi yani böyle yani gömüsünü takdiriniz zaman mı dedi? En az 25 yıl yerler dedi. Çok net dedi bu gasp dedi yani. Silahlı girmişler, evin kapıları açmışlar. Ya şimdi vicdanen de rahatsız oldum beş yıl çünkü adam öldürmüş gibi yatacak. Hakikaten genç çocuklar. Acıdım. Şikayetimizi geri aldık. maşallah hocam. Maşallah. Ortaköy'de gelen camide namaz kıldık, çıkıyorduk. Bir komünistin cenazesini getirdiler. Baktım dışarı bir çıktım. Her yer yemişil parka. <gülüyor> şey camiye ben gelirken gördüm. Yavaş yavaş do, doluşmuşlardı böyle. Eee yem yeşil parkalı böyle komünistler de olmuşlar. Bir cenaze var. İşlerinden 2-3 kişi geldi. Bir tanesini tanıyorum. Bir dakika görüşebilir miyiz dediler. E, buyurun görüşelim şöyle bir tenha bir yere doğru götürdüler. Bizimler arkadaşlarımız dediler şeyde e, Kasım Paşa'da nefes aldırmıyorlar dediler. Yani dövüyorlar söylüyorlar, vuruyorlar dediler. Onlara söylediler eğer durdurmazlarsa biz de önümüze gelen her kişiye silahlı saldırıda bulunacağız der. yani beni imad edecek. Ya dedim şimdi ben tanımam bilmiyorum yeni İstanbul'a geldim ama yine söyleyeyim tabii Müslümanlıkta sertlik yok dedim yani silah am yani böyle silahla ikna etmek silahla saldırı var böyle bir şey yok dedim ama yani ne derece dinlerler bilmiyorum ama söyleyeyim dedim. Akşer söyledim oradaki şere. Adamlar biz kaldığımız yerden devam edeceğiz demişler. kusura bakmayın falan gibisinden. <gülüyor> Onu böyle söylediler dedim. O zaman dedi biz dedi de gereni yapacağız o zaman dedi. Yani seni vururuz gibisinden. Elbette ne yapıyorsanız yapın. Dedi. Ama tabii ama da kananın yani inşallah. Böyle vakalarımızın haddi hesabı yok bizim çok. Allah'ın takdiri kardeşim istersen araba kazasında ölsün, bir hastalıktan ölebilir insan. Nasip, evet, yani Allah vazife değilsek, o vazifemiz müddetince canımızı muhafaza ediyor. Maşallah hocam. O bitmeden, Maşallah. Olmaz o, yani, vazifeni yapacaksın. Vazifen bitince Cenab-ı Allah alır tabi yani orada artık dünyada kalmanın bir amacı kalmamış oluyor. Evet. İnşallah Allah'ın istediği olduktan sonra tamamdır, huzurunu alır. Adnan Hocam, komünizmle mücadele için hiç tehdit aldınız mı? İlk akademide olmuştu, akademide gelmiştim. İbrahim diye bir arkadaşım vardı liseden, komünistti. Onu ben o zaman korurdum lisedeyken. Yani herhangi bir saldırı karşı falan korurdum. O akademinin önünden ben geçiyordum, üç arkadaşından geldi. Selamünaleyküm, ne yapıyorsun yine? Hocam dedi, sen dedi, bu okula hiç gelme dedi. Niye dedim. Seni öldürürler dedi. Niye ya dedim, ya burası dedi devrimcilerin olduğu bir yer dedi yani senin buraya gelmen yani, yani kesin öldürürler sana söyleyeyim dedi. Ya İbrahim hocam dedim yanağında şöyle çıktım. Ben dedim Allah'ın kuluyum. Kaderimden başkasını yapmam yaşamam. Bir de ben vazifemi yapmadan beni kimse öldüremez korkma sen rahat ol dedim. O da şöyle başını şöyle bir şey yaptı. <gülüyor> Sen bilirsin gibi, var evet. ya hani ıslık, evet. sarı <gülüyor> <Evet. gülüyor> İlk tehdidimizi öyle almıştık. İkinci tehdidimiz, ilk geldiğimizde İstanbul'a hoş geldin karşılaması oldu. Yedi el silah sesi. Çok yakından, peş peşe peş peşe peş peş silah sıktılar. Benim bulunduğum, bizim bulunduğum evin cephesinde. <gülüyor> Cephesine olarak. Ama muhtemelen korkutma amacına sıktılar. Çünkü yakın mesafeden sıktılar. Yani normalde gelirdi kurşun. Evet. Korkutma amacı Ben de hiç muhatap dahi olmadım. Allah'ın hikmeti yani hiç. Yani kale dahi almadım. Ortaköy'deki camiye sabah erkende karanlık ara sokakları vardır Ortaköy'ün. Özellikle gidiyordum hani gelin vurun vurabiliyorsunuz gibisinden. Herkes biri bütün Ortaköy halkı şahittir. Binlerce şahit vardı. Başım böyle dimdik giderdim. aşağı Tek başına. Hasbi Allah benim evvekili. Ve Allah'tan başka vekil yoktur. İnşallah. Seni diyor Allah'tan başkalarına mı korkutuyorlar diyor Allah ayette. Seni Allah'tan başkalarına mı korkutuyorlar? Ben bir tek Allah'tan korkarım. Maşallah. Dokuz kere silahlı su kaçta 9 Dokuz kere. Hiçbir şey yapamadılar. Elhamdülillah. Maşallah. Elhamdülillah. Sen benim hayatımın ve ben çektiğim zorlukların binde birini çeksen... Kafayı çizerdim. Akıl hastanesinde 5 dakika kalsa Allah'a... Mesela akıl hastanesinde 10 dakika kalsaydın ben senin 10.000 bin kire alnını karıştırdım. 10 dakika kalamaz. Tabii. Ben 10 ay adam öldürmüş akıl hastaların içinde kaldım. Ve bilinçli olarak beni orada tuttular. Ayağından zincirle evet kalabilirdim diyorsan bana söylesen. Hücre hapsinde 9 ay kaldım. Hücre hapsine 15 gün dayanabiliyorlar en fazla. Tabii. Mahkeme kararıyla hücre hapsinde kalıyorlar. 9 ay bir fiil hücre hapsinde kaldım. Dayanabilir misin? As Adını bile söyleyemez yani. Bin bir türlü iftaraya uğradım. Çete reisi diye yargılanıyorum. Daha halen de yargılanıyorum. Eşkiye başı diye. 20'ye yakın eşkiye başı diyeyim, dava açıldı bana. Hepsinden berat etti. Bak eşkıya başı diye. Defalarca evin polis tarafından basıldı. Ben hiç şikayetçi olmadım. Emniyette işkence gördüm. Şikayetçi olmadım. Hem ne işkence? Benim gördüğüm işkenceye sen 10 dakika dayanamazsın. Hatta 10 saniye dayanamazsın. Bayılırsın. Hocam, içki sigara içmeyen bir insansınız. Kokain komplosu yaptılar size. Emniyette yiyeceğimi içeceğime kokain karıştırdılar. Ve ben bunu adli tıpla mahkeme kararı ispat ettim. O günler siz görmediğiniz için size kolay geliyor. Bütün gazetelerde sür manşetten Adnan kokain man çıktı dediler. Berat ettim, tek kelime yazmadı gazeteler. Evet.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 Ben dedim Allah'ın kuluyum, kaderimden başkasını yapmam, yaşamam. Bir de ben vazifemi yapmadan beni kimse öldüremez korkmasan rahat ol dedim. Aşağı. O da şöyle başını şöyle bir şey yaptı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen bir dedin gibi. vallahi hani istik. İlk tehdidimizi öyle almıştık. İkinci tehdidimiz ilk geldiğimizde İstanbul'a hoş geldin karşılaması oldu. Yedi el silah sesi, çok yakından peş peşe peş peşe silah sıktılar. Benim bulunduğum bizim bulunduğum evin cephesinde, <gülüyor> cephesinden. Ama muhtemelen korkutma amacına sıktılar. Çünkü yakın mesafeden sıktılar. Yani normalde gelirdi kurşun. Evet. Korkutma amacıyla. Ben de hiç muhatap dahi olmadım. Allah'ın ikmeti yani hiç. Ya yani kale dahi almadım. Ortaköy'deki camiye sabah erkende karanlık ara sokakları vardır Ortaköy'ün. Özellikle gidiyordum hani gelin vurun vurabiliyorsanız gibisinden. Herkes bütün köy halkı şahittir. Binlerce şahit vardı. Başım böyle dimdik giderdim. Aşağı Tek başına. Hasbi Allah benim evvek. Allah'tan başka vekil yoktur. Seni diyor Allah'tan başkalarını mı korkutuyorlar diyor Allah ayette. Seni Allah'tan başkalarına mı korkutuyorlar? Ben bir tek Allah'tan korkarım. Dokuz kere silahlı suğuk açta uğradım. Dokuz kere. Hiçbir şey yapamadılar. Elhamdülillah. Maşallah. Elhamdülillah. Sen benim hayatımın ve ben çektiğim zorlukların binde birini çeksen kafayı çizerdın. Akıl hastanesinde beş dakika kalsa Allah'a Benim lezzetli. bunun mesela akıl hastanesinde kalsan On dakika kalsaydın ben senin on bin alını karıştırdım. On dakika kalamaz. Evet, tabii. Ben on ay Adam öldürmüş, akıl hastaların içinde kaldım. Ve bilinçli olarak beni orada tuttular. Ayağından zincirle. Evet kalabilirdim diyorsan bana söylesen. Hücre hapsinde 9 ay kaldım. Hücre hapsinde 15 gün dayanabiliyorlar en fazla. Tabii, tabii. Mahkeme kararıyla hücre hapsinde kalıyorlar. 9 ay bir fiil hücre hapsinde kaldım. Dayanabilir misin? As Adını bile söyleyemezler. Yani. Bin bir türlü iftiraya uğradım. Çete reisi diye yargılanıyorum. Daha halen de yargılanıyorum. Eşkıya başı diye. 20'ye yakın eşkıya başı dava açıldı bana. Hepsinden beraat ettim. Bak eşkıya başı diye. Defalarca evin polis tarafından basıldı. Ben hiç şikayetçi olmadım.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 bütün gazetelerde sür manşetten Adnan Hoca kokainman çıktı dediler. Berat ettim. Tek kelime yazmadı gazeteler. Evet. Anlatmaya kalksa sabaha kadar bitmez. Evet. Yine bizim eve bir tanesi geldi. Ben evde yalnızdım. Kapıya güm güm güm, güm vurdu böyle. Buyurun dedim aç kapıyı dedi. Yani, yani usluk falan biraz acayip dedim bu durumda dedim. ya? ağzı da bozuk bir şey yapıyor. Yani bağırıyor çağırıyor falan. Ben de polis haber verdim. Karakoldan geldiler. <gülüyor> Davranma davranmadığım bir ses, çok güçlü bir ses yankılandı. Bir baktım bu el hava döküldü. <gülüyor> <gülüyor> Ama kasıldı böyle yani. Şu şeklinde düşürdü tamamen böyle. <gülüyor> Ondan sonra duvara da yazdılar bunu. Üstünü başını aradılar. E, polis e, silahın ağzına mermiyi vermişti. Yani e, bizim eve girdi mermiyi çıkarttı şeyine, silahın ağzına. Yani düşürttü o, mekanizmasını çalıştırdı. E, yani namlu yatağından çıkarttı mermiyi. Yeniden şarjöle taktım. Allah'ına vuracaklardı. Allah İnşallah. Yani bir anormallik <gülüyor> yapsa vuracaklardı. Aldı götürdüler. Ondan da şikayetçi olmadım. Acıdım. Çünkü yine en az her neredeyse altı ay falan alacak belli yani vaziyeti. Ya acıyorum yani yufka yürek yani insan şey yapamıyor son şeyinde son tarihte. Yine. Bizim evin önünde bir eserkeş tutmuşlar. Beni vurdurmak için. Haberim yok. Ben de evdeyim. Bir araba duruyor evin önünde sürekli. Saatlerce. Hocam der bir araba sürekli duruyor dediler. İçinde bir kişi var dediler. Allah Allah dedik bu neyiniz Ben de çıkacaktım. O zaman çıkayım dedim. Polise haber verelim diye baksınlar ne dedim. E, bu 155 o zaman 155 değildi. Başka bir şeydi. Sonra 155 oldu evet. evet. Polis arabası geldi. İndir polisler, baktılar bir Sonra orada polisler kaldı, gitmediler. Bir sebep iki tane iki polis arabası daha geldi. E, adamı aşağı indirdiler. Arabada arama esrar çıkmış, silah çıkmış arabada. İki tane silah, esrar da çıkmış. Esrar esrar kaçalım içirmişler esrar. Beni vurduracak kapı çıkışında. Aldı götürdüler. Sonradan bir iş adamı yapmış bunu tanıyorum adamı. Oğlu söyledi, kendisi söyledi. Chinder yani böyle. Ya yani çok da önemli bir iş adam değil de yani ama işte çevresinde bilinen birisi. Bak pervasızlıklarına bak ya, deliliklerine bak yani. Bir yıl sonra öğrendim onun adamı tuttuğunu. Ben şikayetçiydim tabi hiçbir şey demedim. Muhtemelen silahtan yat, yatmıştır o, ruhsatsız silah ve esrardan yatmıştır. İşte 3 yıl falan yatmıştır, 2-3 yıl bilmiyorum ne kadar sevdesi Buna benzer vakalarımız yok.